Herkese merhaba, ben Tol Gözbek. Bir deli bir kuyuya taş attı, 40 akıllı bunu çıkarmaya çalışıyor adlı videomuza hoş geldiniz. E, bugünkü konumuz Ukrayna'da açılacak olan Anka fabrikası ve gelecek nesil ihalar. Böyle bir fabrika yok baştan söyleyeyim size. Böyle bir girişim de yok. Gerçekte Türkiye ve Ukrayna arasında ne yaşanıyor? Orada ne açılacak? Bir fabrika mı olacak? Başka bir şey mi olacak? Bugünkü videomuzda işte bu iddialara... Cevap vermeye çalışacağız. Gerçekleri size anlatmaya çalışacağız. Ukrayna ve Rusya biraz benzer ekollere sahipler. Daha herhangi bir anlaşma yapılmadan şu oldu bu oldu falan diye daha o görüşmeler bile bu satıldı şu şunu alıyor bu bunu yaptı gibi farklı bir şekilde iddialı bir şekilde ortaya geliyor. Malum günümüzde de sosyal medyada da acayip bir spekülasyon yapılabiliyor. Sosyal medya kanallarından bazıları işte devlet kontrolünde bazıları farklı güruhların kontrolünde hemen böyle bir dezinformasyon yani bilgiler bozulmaya, deforme edilerek kamuoyuna aktarılmaya çalışıyor ve farklı farklı sonuçlar ortaya çıkıyor. Malum Rusya Kırım'ı ilhak ettikten sonra Donbass bölgesini de istiyor ve çok ciddi bir askeri yığınağı var bölgede. Bu bölgeye karşılıkta Ukrayna NATO'ya güveniyor ama daha önceden de işte NATO'ya tam üyelik söz konusu değil. Tam üyelik olursa Rusya bu konudaki çok sert tepkiyi göstereceğini ifade etmişti. Amerika'da orada biraz dişini gösterip dengeleri sağlamak üzere Yunanistan'ın Dede Ağaç limanına çok ciddi bir yığınak yapmış durumda. Amaç Dede Ağaç'tan kuzeye doğru çıkmak. İşte Bulgaristan, Romanya gibi NATO ülkeleri üzerinden orada böyle bir e, Ukrayna'nın arkasına böyle bir yumuşak bir hat oluşturmak. Çünkü Rusya'nın o tehdidi sadece Ukrayna değil Daha doğu bloğu yani geçmişte Varşova üyesi olan işte Polonya, Macaristan gibi o bölgedeki, yakın bölgedeki ülkeler tarafından da ciddi olarak hissedilmekte. Tabii ki bu masada adeta bir poker oynar gibi çok ciddi hamleler, karşı taraftan gelecek adımlar ve oranın ne tür bir tepki verileceğe de çok büyük önem taşıyor. Biraz önce dediğim gibi bir Rusya karşısında tabii ki Ukrayna'nın herhangi bir şansı yok ama... O da uluslararası dengeleri sağlayarak, uluslararası ilişkilerde ortaklıklar kurarak bunu gerçekleştirmeye çalışıyor. İşte o partnerlerden yani ortaklardan biri de Türkiye. Bir bakıyoruz Türkiye'deki savunma projelerine çok ciddi motor problemleri yaşıyoruz. İşte Altay Tankı, Almanya'dan alınması planlanan işte motorlar, transmisyon yani o motor gücünü paletlere aktaran sistem anlamıyor. Döndürüyoruz başka bir yere örneğin Güney Kore üzerinden farklı bir sistem alınmaya çalışılıyor. Veya işte Atakiki 2 helikopteri e buna motor bulamadığınız zaman dönüyorsunuz Mi-17'lerde kullanılan motorları bu motorların tasarımcısı, üretimcisi Ukrayna'daki motor ZİK şirketi buraya doğru dönüyorsunuz. Veya daha hayata geçmiş projelerden örnek vermek gerekirse Baykar'ın AKINCI TIHA taarruzli insan sava aracı sistemi e Ukrayna'dan gelen Aİ 450 serisi turbo prop motorlarla uçuyor ve bu konuyla da ilgili Türkiye'nin eksiklikleri olabildiğince Ukrayna'dan tamamlanarak. Tabii ki da Türkiye'den talepleri var. İşte bunlardan biri taktik sınıfta insansız hava aracı satış gerçekleştirildi ve Ukrayna ordusunda da bunlar kullanılıyor. Hatta Ukrayna Donbas bölgesindeki ayrılıkçı güçlere karşı bu İhalarla yaptığı operasyonda küçük bir operasyonda ama Rusya tarafından çok çok ciddi bir tepkiyi almış durumda. Gelelim bu fabrika hikayesine. Bu nereden ortaya çıktı? Öncelikli olarak Ukrayna Cumhurbaşkanı Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin danışmanı var. Danışmanı Olaksi Arestovic. Ukrayna ve Türkiye'nin arasındaki bir ANKA İHA dahil bir ihracat konusunda çalışmalarının olduğu hatta Kiev yakınlarındaki Vasiliki şehrinde bir fabrika kurulacağını söyledi. Ve bu fabrikada Türkiye'den aviyonik ve sistemlerin geleceği, motor gibi konular Ukrayna'dan karşılanacağı ve bu fabrikada yeni nesil çok gelişmiş insansız hava aracı sistemleri üretileceği konusunda. Hatırlayacaksınız 2 hafta evvel Antalya'da Savunma Sanayi İhracatçıları Derneği'nin toplantısındaydık. Burada İsmail Demir'le epey böyle bir detaylı bir soru cevabımız oldu. Ukrayna'ya satılan İHA sayısının kaç adet yeni bir anlaşma var mı sorusunu sorduk. Tek bir anlaşmanın yapıldığı o sayıdaki teslimatın devam ettiğini ifade etti. Açık kaynaklara göre Ukrayna elinde 6 adet TB2 bulunuyor. E, toplam kaça çıkacak? Burada bir modifikasyon merkezinin kurulması gündemde. Ama bunlar öyle şu savaş rüzgarlarının çok sert bir şekilde estiği dönemde hemen yapılabilecek işler olmadığını ifade edelim. gelenin danışmanın Anka iddialarına. Şimdi Ukrayna'nın Baykar grubuyla ilişkileri çok iyi. TB2'ler alındı. Akıncı konusunda işbirliği olabilir mi? Bunlara bakılıyor. Fakat Ukrayna'nın herhangi bir şekilde TUSAŞ'ta yani Türk Havacılık ve Uzay Sanayi ile böyle bir anlaşması yok. Biliyorsunuz Anka TUSAŞ'ın male sınıfı gerçekten kendini ispat etmiş çok iyi bir insansız hava aracı sistemi ve aynı zamanda da bu yıl Tunus arkasından da Kazakistan'a ihracat başarısı yakalamış. Gerçekten çok önemli bir İHA'mız. Darısı TB2'den sonra diğer İHA'larımıza başına çünkü Türkiye'nin bu konuda çok ciddi bir teknolojik ve özgün ürün altyapısı var. Şimdi Anka ile ilgili herhangi bir şey yok ortada. Fakat bu anlaşma nereye gidebilir? Yani bu danışman neyi ifade ediyor? Acaba Anka yerine Akıncı mı dendi? Hayır, bunlar da reddedildi. Sonuçta hani biraz bu olmuş görüşmeleri, pazarlama çalışmalarını sanki biraz olmuş gibi gösteriyor Ukrayna. Öbür taraftan baktığımız zaman Ukrayna'nın e, Havacılık Üniversitesi keza Ankara'daki de geçtiğimiz günlerde Türk savunma şirketlerini ziyaret etti. Örneğin Havelsan'a gidildi. Havelsan'ın genel müdürü Mehmet Akif Nacar ve ekibi tarafından ağırlandı. Sonra TUSAŞ'a, Türk Havacılık ve Uzay Sanayine geçti. Orada da genel müdür Profesör Doktor Temel Kotil tarafından Ağırlandı bu ekip. Hatta üniversiteyle işbirliği arttırılması için anlaşmalar da gerçekleştirilmişti. Şu parantezi de açalım bu konuyla ilgili. Hatırlayacaksınız Kasım ayında yapılan Saha Expo'da çok önemli bir anlaşma yapılmıştı. Bu anlaşmada Ukrayna'dan çeşitli motor alternatifleri alınacak. Bu motorlar nerede kullanılacak? Mius olarak adlandırılan jet motorlu, Baykar'ın geliştirdiği MIUS olarak adlandırılan jet motorlu İHA'da motor Ukrayna'dan geliyor. İki farklı versiyon olacak hem Afterburner olarak adlandırılan art yakıcılı sisteme sahip motor hem de düz yani art yakıcısı olmayan sistem Mius'ta muhareb insansız uçakta kullanılacak. Ayrıca Akıncı için daha farklı motorlar ve bu konuda arttırılacak iş birlikleri de gündemde. Atak 2'de kullanılacak olan Mi-17 motorlarını söylemiştim. Genel maksat 10 tonluk genel maksat helikopteri ki tus çalışıyor bunun üzerinde. Bu T925 olarak adlandırılan modelde de motorların Ukrayna'dan gelmesi planlanmış durumda. Şimdi bu işbirlikleri içerisinde bunlar uzun vadeli çalışmalar. Meyveleri uzun vadeli çıkacak ama gündemde şu anlık bir yepyeni İHA üretecek bir fabrikanın kurulması gibi bir şey söz konusu değil. Bir şey ihraç ettiğiniz zaman ülkelere bir işbirliği yaparsınız. Ne oldu mesela? 1980'lerde Türkiye F-16'yı seçti uçak olarak ve TUSAŞ o zamanki adıyla TAİ kuruldu. Türkiye'deki üretilecek uçak parçaların yanı sıra Amerika'dan gelen anlaşma doğrultusunda uzun yıllar işte arka gövde, orta gövde gibi parçalar yıllarca TUSAŞ tarafından üretildi. Bu konuda hani o karşı tarafın bir işbirliği, biraz da sanayi kalkınsın diye verilen ufak ufak işler bunlar. Ama sonuçta bir başlangıç sağlıyor. Sizin bir şeyleri monte etmenizi, geliştirmenizi sağlıyor ama bütün tasarım, fikri haklar o veren şirkette olduğu için sizi de çok ileri götürmüyor. Siz ancak bunu, tabi bunu da aşağılamamak lazım. Bunu nasıl monte edeceğinizi, uluslararası standartlarda, çok yüksek havacılık standartlarında nasıl üreteceğinizi öğreniyorsunuz. Sonrasında eğer yapabilirseniz kendi ürünlerinizi de bu şekilde üretmeyi planlıyorsunuz. Bir örnek daha vermek gerekirse Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ. En önemli projesi Türkiye'nin havadaki kurtuluş savaşı Milli Muharip Uçak. Milli Muharip Uçak'taki üretim aşamaları Türkiye'nin F-35 parçalarındaki ürettiği, ulaştığı tecrübe önemli bir altyapı oluşturacak. Ama benim açımdan önemli olan mühendislik olarak bunun, tasarlanması, üretilmesi ve bu konudaki bir kabiliyetin oluşması. Bu da ne yazık ki hemen olmuyor. Dediğim gibi, daha önceki videoda da örnek vermiştim. Ee, karşı tarafa bir şey ortak yaptığınız zaman bir şeyler veriyorsunuz. Katılım miktarı, katılım, para, maddi, mühendislik gücü, üretim gücü neyse o ona göre bazı şeyler veriyorsunuz. Yoksa e, yıllarca işte Türkiye'de Eski model arabaların, otomobillerin yapılması gibi ne zaman yeni modeli çıkıyorsa size eski modelin imalat hattını satıyorlar. Bu konuyla da ilgili önemli olan paranız, gücünüz kadar masada kuvvetlisiniz. Bazen alıyorsunuz, bazen alamıyorsunuz. Sonuçta iki tarafta kazanç elde etmeye çalışıyor. Öbürküsü eski bir teknolojiyi satmak, yenisine geçmek istiyor veya maddi anlamda kazanmak istiyor veya çok bir sistemi büyük alım gelecek. Öncesinde böyle ilişkileri iyi olsun diye verip onu büyütmek istiyor. Farklı farklı stratejiler var. Sonuçta önemli olan iyi pazarlık ama imkanlar dahilini alabileceğiniz. Hani gidip onu belki iyi pazarlıkla biraz fazlasını alabilirsiniz. Ama sonuçta o ülke size onu veriyorsa alıyorsunuz, vermiyorsa almıyorsunuz. Ne zaman kendiniz yapıyorsunuz? İşte o zaman bunu etkin olarak kullanabiliyorsunuz. İhracat derken şunları da anlatmak istiyorum son adımda. İşte Türkiye malum döviz aldı başına gitmiş durumda ve ihracat çok fazla öne çıkıyor. Önemli bir ihracat konusundaki kalemlerin başında da savunma sanayi geliyor. Çünkü savunma sanayinin hem katma değeri çok yüksek hem de özgün bir projeyse 3'e mal edip 33'e satıyorsunuz, iyi para kazanıyorsunuz. Önemli bir ürün, stratejik özellikleri var ama bir şirketle ben çok güzel ürünüm var. Hemen gideyim. Hop şuradan şunu bitireyim diyemiyor. Tüm adımlarda izinler, pazarlama faaliyeti. ilk toplantıya bile giderken Savunma Sanayi Başkanlığından, Milli Savunma Bakanlığından özel izinler alınıyor. Bu izinler almadan hiçbir şirket elini kolunu sallayıp ben şuna bilmem ne satarım diyemiyor. Hatırlayacaksanız geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte Katar'a ziyareti olmuştu. işte birçok konu gündeme gelmişti. Birleşik Arap Emirlikleri ekipleri geldi gitti. Üst düzey bunlar, savunma konusunda işte Aselsan mı satılıyor, ne oluyor, ne bitiyor gibi gerçekten çok böyle kamuoyuyla ilgili çok ciddi tartışmalar ortaya çıktı. E, o spekülasyonların cevaplarını vermiştim ben. Ama mesela TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil Katar'daki o görüşmelerde Gökbey, e, Hürjet gibi maketleri de göstererek, oralara doğru götürerek böyle bir e, girişimleri var TUSAŞ'ın. Tabii ki bunlar dediğim gibi koordinasyon alınan izinlerle gerçekleştiriliyor. Bunlar çok uzun vadeli, yavaş yavaş ilerletilecek, yavaş yavaş yapılabilecek adımlar. Yani tohumu ekeceksiniz, yeşermesini bekleyeceksiniz, geliştireceksiniz. Arada o ülkenin ihtiyaçlarını tespit edip bunu ekleyeceksiniz ve sonunda bunun meyvesini, ürününü göreceksiniz. Ben bu açıdan bunu bu yaklaşımları olumlu değerlendiriyorum. Tabii ki diyeceksiniz ki yani işte T625 Gökbe helikopteri daha testte ne olacak? Hayır. Veya hürjet daha uçmalı bile daha işte imalatı başladı. Hayır. Bunu yavaş yavaş buralara sokacaksınız. Bu sonuçta farklı farklı tabiri caizse göle maya çalmak ama işte bir yerde mayanız tutuyor. Ne oldu? işte Anka e şöyleydi, böyle de bilmem neydi. Kendini ispat ettikten sonra bugün Kazakistan'a, Tunus'a ihraç ediliyor. Veya t 129 atak helikopteri Filipinlere ihraç edilmiş durumda. Umarız bu başarı daha da artar. Çünkü yavaş yavaş yavaş sorunları çözerek, ürünü mükemmelleştirerek siz kendinize bir e, kullanıcı ülke buluyorsunuz. Ve bir hava aracı sattığınız zaman o en az 20 yıllık, 30 yıllık çok ciddi bir ilişki haline geliyor. Ben bu konuda da önümüzdeki yıllarda Türk savunma şirketlerinin yurt dışına odaklanarak çok ciddi ihracat başarılarına imza atacaklarını düşünüyorum. Çünkü sonuçta e, Türkiye'nin de bir pazar ihtiyacı belli Alınacaklar belli. Para kazanmak istiyorsanız o ürün geliştirildikten sonra dışarı farklı farklı ülkelere bunları ihraç edebilirsiniz. Bugün şöyle bir ihracat konusuna ve balonları patlattık biraz da. Ee, bizleri lütfen izlemeye devam edin. Biz gerçekten bilginin peşinde koşarak sizlere bunları sunmaya çalışıyoruz. Sizlere ulaştırmaya ve doğru bilgiler vermeye çalışıyoruz. Ha siz böyle ben gaza gelirim şunu yaparım derseniz YouTube bunlarla dolu. Sizlere güzel izlemeler, hayırlı günler dileriz. Bizleri lütfen sosyal medyadan takip edin. Web sitemiz tolgozbek.com, Savunma ve havacılık konularında uzman haberleri de sizlerin karşısında çıkıyor. Ayrıca bizlere de Telegram kanalından da ulaşmanız mümkün. Bu arada tabi kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olmayı Beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı da unutmayın. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.